60 saniye telefon telefon telefon iki, iki yere ayrılır bir tanesi tuşlu telefon bir tanesi de do dokunmatik yani akıllı telefon akıllı telefonla e, sosyal medya ve oyunlara girebilirsiniz ama tuşlu telefonda her şey yapamazsınız akıllı telefonla karambolü veya beni izleyebilirsiniz ama tuşlu telefonda atari oynayabilirsiniz e Akıllı telefonda kamera video çekebilirsiniz ama tuşlu telefonda bazı telefonlarda fotoğraf çekebilirsiniz ama video çekmeniz mümkün değil. Akıllı telefonu askere götüremezsiniz ama kaçak olarak Nokia'yı askere götürebilirsiniz. <gülüyor> evet bu videomuzun da sonuna geldik. Daha fazla böyle videolar istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın. Ee, Hepinize iyi geceler. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Ee, eğlence mekan sunusu açıklamada bay bay.